Seni öyle bir zonladım ki bir daha kendine gelemeyeceksin. hocam tamam. Allah kabul etsin. Sağ olasın. Hocam sesinize bayağı yanıkmış. Tamam. Hıhı. Video. İsmi Şimdi bence... Barajı, barajı durma. Barajı durma. Barajı durma. Işte pi kasete var. De onu, Aynen, bunu orada çıksın. Çıkacağız. Bunu yapacağız. Barajı durma. Barajı durma. Barajı durma. Barajı durma. Barajı durma. Barajı durma. Çek babam çek. <gülüyor> barajı. Çek, barajı. Burası Erenler Şimdi bir türbeye geldik Kulağı etmeye Şey. Bir dedan şey. Geç. Ne olacak ki? başında şey başa Var Oradaki mezarları soruyoruz. Biliyor musun sen? Hı? <Gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hangi Orada tek duruyor Gölet çeksen de gölete. İzleyeceğim, o bir de. Nefcim var yok. Sen de sen de. Hayır. Gölete. Onu çektik, içindeki balıkları çektik. Merhaba Adi Bey. yok mu? yok mu? Saygı yok mu? Şu <gülüyor> perdenin <gülüyor> العزيز الرحمان فهم لقد حق القول على فهم لا يؤمنون في فهم بين سدا فهم لا وَسَمَا عَلَيْهِمْ أَنْزَلْتَ الْمَأْدِبَ لَمْ تُنْذِرْهُمْ فَهُمْ لَمْ يُنْذَرُوا بِالْخَيْرِ إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنْ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ نَبِيٌّ وَرَأَى تَبَشِّرُهُ بِغُفْرَانٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَكُلَّ شَيْءٍ قالوا <gülüyor> ربنا <gülüyor> <gülüyor> قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لم يرسلوا وما علينا إلا البلاء النبين قالوا إنا تضينا بكم لإن لم تنتهوا لنا كمنكم وليمسنكم إلا عمي اتبعوا من لا يسألك مجرى وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فضرني وإليه ترجعون أَتَغْدُو مِنْ دُونِهِ عَلَيْهَا تَنِيرُ إِلَى رَحْمَانٍ بِدُرُرٍ لَا تُنِيَ عَلَى شَفَاعَتِهِ أَفَلَا يُنْقِذُ إِنِّي تَقَوْمٌ يَعْلَمُ إِنَّمَا وَفَرَ رَبِّي وَجَعَلَ مِنَ الْمِنْقَرِمِ وَمَا أَنْزَلَ عَلَى قَمِيصِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنُدٍ مِنَ السَّمَايِ وَمَا كُنَّا مُزِينِينَ إن شانئ ديننا سيهت ام واحده سيزاده خميدون يا حسراتنا على عبادنا ياتيهم من رسول الا كانوا به استاذين فلم يروا كما هلكنا قبلهم من القرون انهم اليه لا يرجعون اين كن جميع لدينا محضرون. فَأَيْنَ تُلْقَى الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَالَنَا فِيهَا جَنَّاتٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ مَّفَجِّرْنَاهَا مِنْ مَاءٍ فِيهَا مِرْيَمٌ مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ فَلَا يشكر بِحَالِ الَّذِي خَلَقَ مِمَّا وَمِمَّا لَا وَالشَّمْسُ تَجْرِي ذَلِكَ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ geçerse sonra iyi çekmiyor ay değil mi? İyi. <gülüyor> Ben şimdi deri lazım abi. Nerede daha aşağıdan mı? Yok. Evet. Buralara ne yapmışlar Böyle Ders gelmişler, şey yapmışlar. Nerede de? Ne Tabii güzel, o güzel o var ya gün. bizim şansımızda bugün bu ya. Ama gün ha, ya yeni geldim lan angelin mazarlarının suyu. Merhaba. Allah. Selamünaleyküm Allah. Selamünaleyküm Geldim, merhaba. Hoş bulduk merhaba. Başam sefa geldin hoş geldin merhaba. Hoş buldum merhaba. Başam hoş geldin sefa geldin merhaba. Hoş buldum merhaba. Başam hoş geldin sefa geldin merhaba. Hoş bulduk merhaba. Başam <gülüyor> Başakần, secondly, <sefageldim>, merhaba. <gülüyor> hoş geldin sefa geldin merhaba. Hoş bulduk merhaba. Başam hoş geldin sefa geldin merhaba. Hoş buldum merhaba. Başam hoş geldin sefa geldim merhaba. Hoş bulduk merhaba. Başam hoş geldin sefa geldin merhaba. Hoş bulduk merhaba. Başan hoş geldin, sefa geldin, merhaba. Hoş bulduk, merhaba. Başan sefa geldin, merhaba. Hoş sefa geldin, merhaba. Hoş geldin, sefa geldin, merhaba. Hoş bulduk, merhaba. Başan hoş geldin, sefa merhaba. Yorumlar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 Acil etin, acil beni öbürüyorum. Sensiz olmak, sensiz olmak Haramda, Haramda. Sensiz olmak, sensiz olmak Haramda, Haramda. Evet söylemosun. Sen köylülerim, değerli hemşehrilerin, değerli misafirlerim, bu güzel mutlu günümüzde işinizde olmaktan gurur duyuyorum. İkinci albümümle yeni geldim. Allah razı olsun. Muhabbetiniz muhabbetiniz şen ve daim olsun diyorum. Evet, İstanbul'da bir Yaren ekibimiz kuruldu. Buradan da kutlamak istiyorum. Şunu da belirteceğim. Önümüzdeki günlerde, televizyon programları olduğu zaman veya görüntülü veya görüntüsü medyada her zaman yanınızdayım. Her zaman yanınızdayım. Evet. Sözlerimi uzatmadan hepinize eğlenceler diliyorum. Sağ olun, hoş geldiniz diliyorum. Hoş geldiğiniz, sefa geldiğiniz, muhabbetiniz sen olsun. Ol. Selamun aleyküm, hoş geldiğin, geldiğin, Selamun aleyküm. cümleden hoş geldiniz, sefa gelin, merhabalar. Selamun aleyküm. Başanallah, yarın ağalar, cümleden hoş geldiniz. Sefa geldiniz, muhabbetiniz sen olsun. Sağ olun. Şu. Buyurun ya, ya. <gülüyor> ol, hoş geldiniz, sefa geldiniz, merhaba. Sabine hoş geldiniz, sefa geldiniz, merhaba. Cümleden hoş bulduk, sefa bulduk, domatera aldık. İşe geldi bakayım ki var başı kısın güldür kızım köylü kızım bir tanesin kızım köylü kızım bir tanesin köylü kızım köylü kızım köylü kızım Köylü kızı What? Wow. Yeah. Hey. hoş geldiniz. Çankıra'yla Korkun ilçesi Gümüşdoğan köyü İstanbul Yaren Belediye Değerli büyüklerimiz saygıdeğer Yaren ağlar. İstanbul Yaren Birliği'nin burada bulunuş sebebi doğduğumuz büyüdüğümüz toprakların mütevazi saygıdeğer köylü köyümüzün insanlarıyla sevgi saygı kuralları çerçevesinde kaynaşmak ve hastalık gidermektir. Kendi köylülerimizin özellikle yeni deskinin birbirini tanımaması gelecekte birlik ve beraberliğin kopacağı acı tablosu bizi korkutmuştur. Bu vesileyle geçtiğimiz yayın çalışmamızı kısıtlı imkanlarımız ile kısıtlı imkanlarımız ile geçen hafta olan üzü olay dolayı Verdiğimiz frelerle Şu anda Burada bulunan yayın ağlarla birlikte Yürütüyoruz Bizim şu Seneye amacımız Allah'ın izniyle Bu sayıyı iki misline çıkartmak İki misline çıkarttığımız zaman Sevgi ve saygının Birlikle beraberliğin daha üst düzeye çıkmasını hedefliyoruz. Bunu hep birlikte başaracağız değil mi arkadaşlar? <gülüyor> evet bu sayı iki çıktığı zaman toprağın insanları birbirine daha çok kaynaşacak ve daha çok birbirlerini sevecekler. Ayrıca siz değerli köylerimizin bize göstermiş olduğu ilgi ve alaka bizi Fazlasıyla memnun etmiş. Sağ olun, var olun. Bunun yanında değerli sanatçımız, köylümüz e, Sayın Sami Yalçın'a da bizi kırmayıp buralara geldiği için Teşekkür bir borç biliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Köyümüzün muhtarını ve Sayın Başak'ımı Buraya davet ediyorum. Buyurun Başak'ım, buyurun Buhtarım. <gülüyor> Yarın Birliğimiz adına İstanbul Yaren Birliği'nin almış olduğu Hediyeleri Rica ederim. Sayın Buhtarım, İstanbul Yaren Birliği Bu hediyeleri almıştır ve bunları camimiz adına size teslim ediyorum. Buyurun muhtarın. Bu teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Çok memnun olduk. Ol. Biz de te teşekkür ediyoruz. Alkışlıyoruz. Teşekkürler. Allah'ın selamı, rahmeti, helal olsun. Asla uğruluyor diyorum, değil mi? çekiyor mu? Bu ne lan? Her hareketi görüyorum ben, Yılmaz abi. Görgüde karanlık yazıyor. Bak, şimdi nasıl olur? Milletleştirdi. Şimdi Yılmaz abi, senin görgü hemen etkili <gülüyor> o <yorular. gülüyor> Oğlum kızı sevmiş ya sevmiş ya O demiş bocavera Ömrüme